Dega tarafından çizilmiş, barda pratik yapan genç bir dansçının resmi. Küçük balerinlerden biri olan bu genç kız, Paris Opera ve Bale Okulu'nda eğitim alıyor. Genel olarak siyah tebeşirle yapılan bu resimde bazı yerlerde vurgu için beyaz guaş kullanılmış. Muhtemelen orijinal hali çok canlı, renkli olan bu pembe kağıt zamanla biraz solmuş. Bu resim bana... Capezco marka bale ayakkabılarını hatırlatıyor ve sanırım bu yüzden bana biraz daha çekici görünüyor. Dansla ilgili kelimelerin ve terimlerin çoğu hareketlerle ilgilidir. Daha doğrusu vücudun havada çizdiği çizgiler diyelim. Bu çizgiler resme ilginç bir boyut katmış. Aynı zamanda anı yakalamanın ne kadar zor olduğunu anlatmak istiyor gibi. Bacağın aşağı bir seviyeden yukarıya doğru kaldırılması mesela. Kız biraz sırık gibi ve biraz garip görünüyor. Hatta ressam buraya onun hakkında ufak bir not almış. Bien accuse les deux coudes. yani dirseğin üzerinde dur, dirseğe dikkat et diye. Bale tamamen mükemmellik arayışıdır. Kızın esnediğini görüyoruz. Biraz endişeli bir şekilde ayak ucuna bakıyor. Dans hocasını, öğrencilere ayaklarını daha yukarı kaldırmaları için bağırırken hayal edebilirsiniz. Bu kızların çoğu işçi ailelerden geliyor. Sanırım aileleri bu kızlara çok umut bağlamış. Meşakkatli bir hayatları var. Şekillenmeye çalışan bir vücudun resmi gibi bu. Ya da şöyle diyelim, kalıplar içinde şekillendirilen bir vücut. Dışa dönük duran ayağı çok tuhaf görünüyor. Dega, seyirciye güzel görünebilmek için sahne arkasında yapılan sıkı çalışmayı göstermek istemiş. Garip görünen bu küçük kıza bakınca, Dega'nın ne kadar iyi bir realist olduğunu, hiçbir şeyi mükemmelleştirmeye çalışmadığını görürsünüz. Çizgileri kullanma şekli ve yaptığı çizim çok zarif. Ama dansçının kendi öyle değil. İşte bu onu harika kılan şeylerden biri.